Adamın yüz koyunu var. Yoldayken bir koyunu kaybeder o. Diğer koyunları da da bırakıp kaybolanı aramaya gider. Da kaybolanı. Zaman kaybolmamış doksan dokuz koyunda daha çok sevinir mutlulunda kaybolanı aramaya gider o daha çok sevinir. Altyazı Tanım İsa der ki babamımız tek bir canın helak olsun istemez kaybolup gitmesin hiçbir canımız kaybolanı aramaya gider o kaybolup Gitmesin hiçbir canımız Kaybolanı aramaya gider